Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pig oynuyoruz. Şöyle bir sağdan soldan bakacağım Gider falan. Ee, arkadaşlar zaten Pig'i biliyorsunuz. Böyle domuzdan kaçtığımız bir oyun. Ve ben e, bu oyunu bir 6-7 aydır oynamıyorum. Böyle koşma falan eklenmiş. Bunu mesela hiç bilmiyorum. Böyle ee, koşma eklenmiş. Sonra başka bir şey eklememiş. İşte yeni chapter falan eklenmiş. Öyle. Eee Doğrusu gerçek hayatta e, domuzdan kaçmayız, domuzu öldürürüz yani benim dedem çok fazla e, domuzu öldürmüştür ve ovalarda falan. Yani sizin dedeniz de eğer böyle e, işte tarımla uğraşıyorsa öldürmüştür. Çünkü domuzlar böyle e, tarlaya falan girmeyi çok sever. Yani burada bile ben domuz gördüm yani sokakta falan. E, bu arada işte bu video kısa olabilir. Nedeni söyleyeyim ben e, çünkü yani korku oynarken korkmam ama ee, doğrusu çok da iyi oynamam Korkmam ama iyi oynamam yani ben de bir tane Turuncu anahtar var ama bunun Hangi deliğe sokucam bilmiyorum Bu acaba hangi deliğe Girecek? Aha da buraya giriyorum. Hayır Hayır abi abi Asker abi işte Ne bileyim ilaççı abi ne, ne diyeyim sana A oyun bitti oyun bitti öldürsen ne olur lan Öldürsen ne olur oyun bitti Oyun bitmiş Beni kovalıyor Hemen tekrardan başlasın oyun arkadaşlar. Eğer aşağı daha fazla Piggy ya da Piggy benzeri oyun videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hangi chapter seçsek? 12 tane chapter var. Şimdi ev var. Yani ben evi biliyorum yani çok. Diğer haritalara böyle çok yani alışık değilim ama ev artısını biliyoruz. Şimdi yine aynı artı seçildi. Niye ben Mal gibi bekledim. Niye bir tane artık seçmedim? Ben de bilmiyorum. Bence botu seçelim. Çünkü yani bot uyanık olmadığı için öldüremez yani. yani mesela şu an bir insan oynasa, bir oyunda oynasa uyanık, yani uyanık olacak. Kapıları falan bekleyecek falan. O birazcık bizi zorlar. Ve başladık arkadaşlar. Burada bir tane domuz amcamız var. Diğer tarafta da domuz nenemiz var. Domuz ablamız var. Evet. Yine aynı metteyiz. Buraya turuncu gerekiyor. Buraya yeşil gerekiyor. Bitmez şurada bir tane bir şey buluruz ya. Mermi var. Mermi var. Burada pembe anahtarla açılan bir şey var. Ya oyunu unutmuşum ya. Burada da işte mavi bir anahtarla açılan bir şey var. Selamun Aleykum Evet. pigi. Gezme adamın anan. Adam. Ya abi figi dibimde dolu ya. Kurtum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben videolarda küfür etmem. Yani bu videoda korksak da etmemeye çalışacağım. Çünkü ben şimdi kimi izliyor bilemem yani. Belki 6 yaşındaki bir çocuk izliyor ne bileyim. Yani belki 14 yaşındaki bir çocuk izliyor bilmiyorum yani. Kimin izlediğini bilmediğim için küfür etmem. Doğru bir şey değil. Bunda ma şu mavi anahtar var mavi. Niye böyle uzatarak diyorum mavi diye. Mavi desene neyse. Açtım abi? Açsana. Niye açmıyor bu ya? Açsana kızım. Leyla açalım. Bak niye kapatıyorsun ya? Heh, açtı be. Şimdi buradan yukarıya çıkıyoruz. Turuncu anahtarı aldık ya. Turuncuyu ben alacaktım neyse. Şimdi yukarı çıkalım bakalım. Buraları hatırlıyorum gibi sanki. Yok hatırlamıyorum ya. Ne, neresi buralar? Burada bir tane havuç var. Havuç. Ya sanırsam şimdi e, biz bunu bir tane pig'i yedirirsek şey oluyor. Aa burada yeşil var. Bir dakika. Bırak hocaya. Ya o gerçek pig'i öldürüyorsun sanırsam. Öyle bir şeydi. Yani pig'i öldürüyor sanırsam. Burada kırmızı anahtarlı gelen genç bir şey. Bu gerçek pig mi? Anam! Asker öldü. Yok yok. Anam gerçek olan şu sarılı. Selamünaleyküm domuz ilaçlayıcı ilaçlayıcı ne ya ama ilaçlama kostümü anan ya abi korkutmayın beni korku anha vallahi herkesi bitiyor bu pembeli şimdi yeşil anahtar şurada aşağıda e, iş görüyor abi geliyor Aa, bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika daha benim yaşamam gerek daha benim 100 yıl yaşamam gerek tabi Allah bilir onu da neyse buraya sarı anahtar lazım at ya bu arada buna tıklayabiliyoruz. Buna tıklayınca ne oluyor? Ha ne diyor ne diyor abi? Ne diyor? Hayır ya ilaçlayacağı abi, ilaçlamacı selamünaleyküm. Benim onun. Ya benim evde de işte bizim bahçede bir ilaçlanacak da. Çiçekleri falan ilaçlayıversene ya. Valla veririm sana 100 lira ilaçla bahçeyi. Geçsem ne olur? Ölür müyüm? Ha bu geçemiyoruz, tamam. Şimdi yeşil antar kullandık aşağıda. A burada kırmızı anahtar var. Kırmızı anahtar zaten burayı açmıyor. Evet. Hayır. Öbe bismillah. Korktuk mu? Sevindik mi? Yoksa çok mu heyecanlandık? Çok mu şaşkın olduk? Bilemiyorum yani. Duygularım karıştı birbirine yani. Ya nasıl yakaladı o bizi orada ya? Yemin ediyorum korktum ama. Eskiden hayalet olma özelliği yokmuş. Yani yoktu. ne ya. Yoktu hayalet olma özelliği. Hayalet olma özelliği gelmiş. Böyle hayalet gibi gezebiliyorsunuz. Ama oynayamıyoruz sanırsam değil mi? Şunları falan alabilir Yok oynayamıyorum ama böyle dolaşabiliyorum. Dolaşalım madem şu pigimizi izleyelim. İlaçlayacağım mı abi? Karar verdin mi? İlaçlayacağım mı bizim çiçekleri? Niye ilaçlamayacaksın ya? Tamam hadi 150 lira vereyim ilaçla. He, o ilaçlama şey Tövbe bismillah. Lan ben bunu çiçeklerimi ilaçlatmam lan. Deli bu deli. Başlıyoruz yeni bir oyuna. Mal gibi beklemeyeceğim, bir tane harita seçeceğim. Ee, şehir haritası, okul nasıl Ne seçelim ya? Ya evimiz mi seç? Ama evde ölürüz biz şimdi ya. Ee, İstasyonunda da ölürüz. Abi galeri seçmeyeyim, ben anan. Ya, ya abi yine mal gibi bekledim. Ee, Valla arkadaşlar, bana eğer yorumlarda falan. Abi yani, e, Murat hep e, pigi çekerseniz, seve seve çekerim. Şimdi yani eğlenceli oluyormuş be. Piggy çekmek harbiden eğlenceli oluyor. Ben de eğleniyorum. Siz de eğleniyorsunuz. Güzel oluyor yani. Yani böyle araya falan komik sahnede yani bilmiyorum yani. Hani editte falan belki koyarım. Belki koymam. Yani çünkü YouTube'dan o videoyu bulup işte kesip kesip koyacağını baya uğraştırıyor yani. Ama yaparım sizler için. Evet, Lunapark'tayız. Ya bir tur şuna binin ya. Kapalı mı abi? Gece gece niye çalıştınız ya? Lunapark'a bence gece gelinir. He, yani bozuk galiba. Ulan be. Ya tam ben geldim, makine bozuluyor. Böyle şans olabilir mi ya? Oradan Pig'i sanırsam orlar. Yo, Pig'i anıyordum. Ya, Pig'i dibimde doğmasın yani lütfen lütfen. Pig'i şurada mı doğuyordu? Yok. Kapıda falan... Şu kapıda mı ne doğuyordu ya sanırsam? Tam bilmiyorum abi, neyse. Evet. Aa pikcik geziyordu. Pikcik. Vallahi şu hızdan mı değineyim? Deneme denemezsem vallahi canım rahat etmeyecek. Böyle koşuyormuş. Niye anladık? Ama arkadaşlar bakın, e, buradaki enerjinizi biriktirin, biriktirin. E, böyle tam pik dibinize geldiğinde kullanırsanız en azından kurtulursunuz yani. Zaten e, ondan altı çıkınca 4 kalır. Sonra iki enerji daha e, çoğalır. Ondan sonra bir daha basarsanız yani pik'ten kurtulursunuz. Güzel olmuş yani o şey anan neyse ııı ee, korkudan tamam pigiyi atlattık dur kapıyı galiba, değil mi kapıyı açayım diye burası. hemen abi yeşil şurayı açalım açtık abi burada kırmızı anahtar bizi bekler De, bu ne bu ne aa bu sanırsam görev Ha görev falan da gelmiyor şu. anam payla aç abi Yok ya ben Luna Park'a çizdim pal pal ya çok pal ya çok ya söyleyemiyorum ya. Evet kırmızı hatta buradaymış ya gözüm kör ama abi bu var ya orada ya şimdi vallahi arkadaşlar video kaç dakika oldu bilmiyorum İnşallah çok da uzamamıştır yani açalım hemen kırmızıyı Aa, açtık açtık burada da sirk alanı. Şimdi şuradan şöyle atlasak olmaz mı ya ya atın duraksın da oraya ya dur bakayım uğraşacağım abi <gülüyor> yok olmuyormuş abi olmuyormuş başaramadık <gülüyor> burası beyaz kapelle açılıyor sonra, sonra işte işte bir şeyler falan gerekiyor ee, sonra işte çekiş gerek ondan sonra şey işte bu anahtar falan ne anahtarı ya işte bir şeyle gerekecek. Şimdi buraya ne gerekiyor abi? Buraya da işte ya bunun adı neydi lan? Unuttum. Ee, İngiliz anahtarıydı sanırsam. Evet İngiliz anahtarıydı sanırsam. Ya, ya abi her şeyin adını unutup be. Ay korktum lan. Nasıl bir korkuyorsam yani? Sanki böyle gizlice kardeşim falan korkutuyormuş bir gibi koltuğum ya yemin ediyorum neyse yani aklımızdan traştık kırmızı anahtar bize lazım değil şöyle ya mermi ne yapacağız ya mermi ne yapacağız abi mermi ilk işimiz yok ki Aslında bu. silah bulursak var Ay. ya yani bağırışımı yani neden böyle bağırıyorum garip ben de bilmiyorum Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. durduk kaç kaç ayy. Neydi? Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izleyin için. Hepinize çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.